dijital oyunların dününe, bugününe bir bakacağız. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretilmesi Doktor Ergin Şafak Bitmen Stüdyo konuğumuz. Sayın Hocam hoş geldiniz programımıza. Merhaba. Sayın Hocam, e, Sayın Özbay'ın da ifade ettiği gibi aslında oyunlara dair bir de e, biz de zaman zaman burada yayınlar yapıyoruz. Bir e, ön yargı e, söz konusu e, çok ciddi manada. E, hem bir e, maddi kayıp hem de zaman anlamında bir manevi kaybın e, oyunlar özelinde ...olduğunu hep uzmanlar da ifade ediyor. Biz de burada zaman zaman dile getiriyoruz ama... ...bu gibi durumlarda da teşvik edilmesi gereken noktalar var. Galiba bunun biraz ayırdığında olmak ve o ince çizgiyi fark etmek gerekiyor. Ne dersiniz? Evet aslında dijital oyun konusu pek çok farklı noktaya değiniyor. Yani hani bir bağımlılık olarak da bakabilirsiniz. Tam tersi sinema filmi izler gibi... İşte oyun da oynayabilirsiniz. Yani bu hmm. kültür en bir e, ürünü. Onun için de yani illa kötü bir şey değil. Çok da iyi bir şey değil. Ne göre, neye göre, nasıl baktığınıza göre tamamen değişen bir şey. Ee, örneğin 2000'li yıllarda hani yükselen bir trend şeklinde eğitim alanında da e, dijital oyun kullanılıyor. kullanılıyor. Yani onun için yani kesinlikle kötü bir şey olarak ya da bağımlılık olarak düşünmesi bence yanlış. Ekstreme kaçtı durumlar harici Peki dijital oyunların bir e, tarihine bakalım. Şimdi hayatımıza nasıl girdi? Aslında dijital oyun derken de neyi kastediyoruz? Yani her bilgisayar oyunu dijital oyun olarak nitelendirilebilir mi? Şimdi aslında dijital oyun dediğimiz e, birçok farklı platformda kullanılan, e, oynanabilecek bazı oyunlar. Hı hı. Yani bilgisayarda olabilir, cep telefonunda olabilir, konsol oyunlarda olabilir ya da eskiden jetonlu atel oyunlarda olabilir. Bunların hepsi dijital oyun içerisine giriyor. Şimdi tarihçesi aslında 1950'li yıllara kadar dayanıyor. İlk örnekleri. Hı hı. Ama e, hani mesela 80'li yıllardan itibaren daha dijital ya da bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle birlikte e, bu birazcık daha yol kat etmeye başlıyor. Ve ilk örneklerini 80'li yıllardan itibaren görmeye başlıyoruz. Şimdi e, 80'li yıllarda 3 bölümü ayırabiliriz. 80'ler ilk evresi dijital oyunlarının. Bu teknoloji gelişmeleriyle birlikte aslında ilk evresinde birazcık keşif. Yani insanların, oyuncuların bunu keşfetmesi, daha ilk adımlar olması. 90'lı yıllar işte bilgisayar teknolojisinin daha çok evlerde olması. Konsol oyunlarının sayılarının artması e, ve birazcık da alışık olduğumuz bir durum. 2000'lerden itibaren ise artık hani oyunlar alışılmış. E, çok fazla kişinin oynadığı hmm. bir e, bir ürünü haline geldi. 2000'ler sonra alışılmış. Artık dijital oyun nedir evet. diye soru soran. Yani bu. internetle birlikte de bu zaten farklı bir e, yöne e, evlenmiş oldu. Aynen öyle. Bu şekilde kategorize edebiliriz yani tarihsel süreçte. Evet. Şimdi e, dijital oyunlarda kullanılan yazılım ve e, donanımlarla günümüz dijital oyunlarının yazılım ve donanımları arasında elbette farklar var. Neler söyleyebilirsiniz siz şimdi e, aslında çok güzel örneklediniz cep telefonuna bile e, sığdırabildik dijital oyunlara. Aynen öyle. Şimdi e, bizim buna yönelik bir çalışmamız oldu. Bir akademik Hı -hı. yayınımız oldu. E, yayın 1980'li yıllardan 1917 pardon 2017 yılına kadar dijital oyun endüstrisinin gelişimi ve oluşturan yapı yaşam döngüleri üzerine bir çalışmaydı. Ankara Hı. Üniversitesi İletişim Fakültesi NetLab Yeni Medya Araştırma Laboratuvarı'nda yürütüldü bu araştırma. Bu araştırmada gördüğümüz gibi ilk yıllarda yani 80'li yıllarda aslında tekil oyunlar e, üretimi başlandı. Bir seri oyundan söz konusu değil. E, 90'lı yılların ortasından itibaren artık oyunlar daha seri hale gelmiyor. İşte seri derken yani birinci Oyun olduktan sonra yaklaşık 4 yıl sonra yeni bir e, bölümü ya da serisi devam ediyor. Aynısı, şey farklı bir parçası. 2000'lerden sonra e, bu cross crossmedia, transmidia yani geçişken ortam ya da değişken ortamlar üzerinden sinema endüstrisi, e, film endüstrisi ya da televizyon endüstrisi ile... İşkiye geçiyor, bir araya geliyor ve e, bir oyunun farklı platformlar üzerinden ilerlediği çok daha geçişken e, yeni nesil e, tasarımların bir kaynaşma söz konusu, öyle değil mi? Yani Aynen öyle. şimdi mesela Yüzüklerin Efendisi, yani hepimiz bir şekilde izlemişizdir ya da duymuşuzdur. Şimdi bu bu filmden sonra bir hemen oyun çıkarıldı Yüzüklerin Efendisi ismiyle. E, yine buna keza bir oyundan hareketle. ...ya da bir oyuncaktan hareketle... ...mesela sinema endüstrisinde... ...bir e, filmler serisi kazandırdı. Tabii. Yani e, bu birçok yönde olabilir. E, mesela hani, isim vermekte herhalde sakınca yok. Hı -hı. Transformers oyuncakları... E, ...ilk başta oyuncak olarak... ...çıktı. Daha sonra televizyona... ...uyarlandı. Yani bir çizgi film serisi Hı -hı. olarak... Hı -hı. ...devam etti. Daha sonra ise... E, ...bir dijital oyun dönüştürüldü ve seri olarak devam edildi. Daha sonra da film endüstrisine geçti. Aslında birbirlerini bütünleyen, tamamlayan birbiriyle bağlantılı ama tekil de hareket edebilen bir sürü endüstrinin ürünü haline gelmiş oldu. Onun için dijital oyunları tek başına artık değerlendirmek çok da mümkün Hı -hı. değil. Öyle ki şimdi ben benim de aslında hayran olduğum ve sürekli oynadığım oyunlar arasında oyun artık öyle bir popüler hale geldi ki Hollywood'tan oyuncu devşirip o senaryolara o yüz, o profilde, onun karakterinde e, oyuncular, karakterler dahil oldu. O boyutta. İnanılmaz da bir pazar var. Şimdi biz geçtiğimiz günlerde yine oyunlar üzerine bir e, sohbet gerçekleştirmiştik. Ve ben e, bunu duyduğumda konuğumuzdan aslında şaşırmıştım. Bilmiyorum şimdi o e, meblağı tam olarak e, telaffuz edemeyebilirim. E, yanlışsa siz beni düzeltin. Şimdi Türkiye 750 milyon dolar civarında bir e, ihracatı olduğu oyun özelinde bir ihracatı olduğu söyleniyor ve bu aslında e, oyun düşünüldüğünde çok ciddi bir para ve Türkiye bu işin içinde aslında tam anlamıyla yok e, pazarın e, dominantı da değil ona rağmen 750 milyon dolar gibi bir paradan bahsediyoruz bu e, dijital oyun platformlarının e, pazarının büyüklüğü nedir? Şimdi güzel bir soru. Teşekkürler. Aslında e, küresel oyun endüstrisi hı hı. E, 180 milyar dolar e, civarında yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. E, bu bantta ilerliyor ve bu giderek artıyor. Sinema endüstrisinin çok daha üstünde bir pazar şu anda. Yani sinema gelirleri, gişe hasılatının çok daha üstünde bir pazar. Dijital oyun endüstrisi. Hı hı. E, Türkiye'de de yükseliyor. Özellikle de e, dijital oyunlar içerisinde de mobil oyunlar hı hı. daha çok Türkiye'de, Türkiye'de Türkiye'de ve dünyada da bu böyle neredeyse %50'si dijital oyun pazarının mobil oyunlardan oluşuyor ee, Türkiye'de de tabi e, daha fazla tüketiyoruz iyi dijital oyun örnekleri de var e, ama dijital oyun düşünürken yani Türkiye'de dijital oyunların bu endüstrinin gelişmesi hı hı hı. için sadece oyun bazlı düşünmemiz gerekiyor ee, örnek olarak e, 2000'li yıllarda e, ABD'de e, elektronik, yanlış elektronik arts'ın e, başkanlığı ya da yürütücün üstlendiği bir toplantı serisi düzenlendi. Burada Hı -hı. medya endüstrisi, sinema endüstrisi ve oyun tasarımcıları, oyun endüstrisi hepsi bir araya gelip yeni nesil bu crossmedia olarak adlandırılan yani her alanda bir içeriğin, Öykünün devam ettiği hı hı. bir tasarımı nasıl yapılabileceği üzerine düşündü. Biz de bu tür çalışmalara devam etmeliyiz. Yani örnekleri var yok mu? Türkiye'de de var. Evet. ama bu tür yani sadece dijital oyun değil. Bu öykünün sinemada uyarlanması ya da sinemadan oyuna uyarlanması ya da romanlardan işte filme, filmden oyuna gibi bir sürü uyarlamayı düşünerek birlik terk etmek gerekiyor. Sadece oyuncusu bir yandan giderken, Türkiye'de sinema endüstü başka bir yandan gitmesi çok da herhalde hı hı. şey değil. Ve sadece artık oyunlar özelinde değil. Siz de ifade ettiniz. Mesela oyunlara çok ciddi e, senaryolar ekleniyor. Hollywoodvari e, senaryolar ekleniyor ve böyle e, hem siyasi tarihe e, tanıklık edecek e, vakalar yaşanıyor oyunlarda. Bir taraftan psikolojik tahliller yapılıyor. Aynı zamanda oyuncular oyunun içerisinde kendilerini seçenekler içerisinde buluyorlar. Yani oyunun gidişatını ve işte hani kaderi dönüştürme veya işte oyunun içinde bir kader çizgisi var. O kaderi değiştirme özelinde de oyuncuların çok aktif olduğunu ve böyle bir teknolojinin geliştiğini görürüz. Hatta geçtiğimiz günlerde bir dijital platformda bir dizi e, muhtemelen kullanıcılarımız, e, dinleyicilerimiz e, hangi diziden bahsettiğimi e, az çok tahmin edeceklerdir. Dizinin gidişatını, olayın gidişatını dahil biz e, klavye ile bir seçenek e, bir tercihte bulunarak yönlendirebiliyoruz. İş bu noktaya kadar geldi. Aynen öyle. Yani e, sizin de dediğiniz gibi artık e, oyunlar tek bir platformda değil. Oyun dediğimiz hani ilili ufaklı çok. Değişken yani oyun dediğimiz yani illa günlerce oynanacak bir şey de olmayabilir. Cep telefonundan çok kısa süreli, kompakt yani otobüste dahi oynayabileceğiniz mobil oyunlar da var. Ee, daha büyük, hani daha kapsamlı oyunlar da var. Şimdi burada önemli olan şey aslında e, bilgisayar teknolojisinin, görüntü teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte çok daha gerçekçi oyunların tasarlanabiliyor olması artık günümüzde. Yani 80'li yıllardaki bilgisayar teknolojisinin grafik altyapısının bu e, buna tam olarak yeterli değildi. Ama günümüzdeki bilgisayar teknolojisi, yani daha e, ucuz maliyeti olan bilgisayarlarla dahi hı hı. E, çok güçlü grafik anlamda, çok güçlü oyunlarda oynanabiliyor artık. E, bunun tabii e, şöyle bir şey söyleyebilir artık sinema izlenen, yani seyirci olduğumuz hı hı. bir durumda artık sanki filmin içine giriyormuş gibi. E, çok sinematik, e, grafik ve görsellerin olduğu, sizin de dediğiniz hı gibi hı. çok üst düzey oyunlar da var. Aslında evet. biraz Matrix <gülüyor> filmini andırıyor değil mi? Yani geliş, aslında distopik olarak e, sunulmuştu ama üzerinden ne, e, 15 15'in geçmedeki e, evren Matrix'e <gülüyor> döndü ne dersiniz? Galiba, galiba dediğimiz doğru. Bu şekilde ilerliyoruz. Bakalım ileride ne olacak? Hı hı. Peki, e, şimdi tam da onu soracağım. Lelya süreçte Türkiye'yi bu dünyadaki teknoloji gelişimini ve oyun endüstrisine dair nerede görüyorsunuz? Bu atılımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, şimdi endüstri aslında e, ilerleme devam ediyor. Yani e, Hı -hı. Türkiye'de oyun endüstrisi ya da oyun tasarımları 80'li yıllardan itibaren e, başladı denebilir. Yurt dışında e, birçok tasarımcı ya da mühendis buna başlamıştı. Sonradan Türkiye'ye Döndüler ve e, birçok firma kurdular çoğu İstanbul merkezde. Tabii 90'lı 2000'li yıllarda iki, özellikle 2000'li yıllarda hani endüstri haline gelmiş oldu ilk örnekten sonra. E, ilerleme devam ediyoruz e, birçok da destek veriliyor. E, yeterli mi belki daha da fazla desteklenebilir hı hı hı. endüstri açısından. Hani birçok kurum tabii onlara finansal açıdan destekliyor ama e, birçok zorlukta karşılaşıyor firmalar. Örneğin e, dijital oyun tasarlamak sadece mühendislik alanına ilgili değil. Yani e, işin için tasarımcılar var, mühendisler var, hı hı. E, sosyal medya uzmanları var, bilişim uzmanları var. Oyunla tasarlandıktan sonra bunu nasıl pazarlanacağı ya da farklı platformlardan sosyal medya nasıl paylaşılabileceği ve devamlı olarak yeni eklentilerin eklenmesi gibi birçok strateji var bu alanda. Bunların da bir araya göz e ardı e edilmemesi gerekiyor. Pekala Sayın Hocam çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Kısa bir e buluşma oldu bu. İlerleyen süreçte yine gelişmelerle siz birlikte oluruz. Sayın dinleyicilerimiz dijital oyunların dününe ve bugününe bir baktık. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Ergin Şafak Dikmen stüdyo konuğumuzdu. Bu konuyla da bu sohbette de çevrim içi programının bu haftalık sonuna gelmiş olduk. Programı Abdülvahat Türker hazırladı teknik yapımında. Zafer Altay ve mikrofon başında. Bence İhan Burhan. haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.